Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Tsa Ziga'na Kca. Ruhsatlı silahımız tanıtımını yapacağız. Kutu açılımını yapacağız. Söküp dağıtmasını, toplamasını, temizlik ayarlarını, icra emirlerini hepsini göstereceğiz. Şunu açalım. Kutuyu açtığımızda temizleme bezi bir adet. Kılıf, silah kılıfı, deri kılıf. Gayet güzel. Ama bizim gibi gençler için uygun değil ama güzel yani. Şunu ayaralım. Anahtarlık çıkıyor içinden. Yedek şarjör. Silahımız yeni. Daha hiçbir şeyini ellemedik. Bu şekilde. Hatta şunu çıkaralım. Elle gözle gene kontrol edelim. Silahımız boş. Hiç mermi atılmadı. Daha yeni sıfır. Temizleme fırçaları. Harbi çubuğu. Temizleme yava. Kutu içerisindekiler bunlar. Silah, zigara, kağıcı. Spotlardaki gibi. Emniyete aldığımız zaman Parazı düşürüyor. Gayet güzel, hoşuma gitti ve söküp dağıtması en kolay silah Türkiye'de. Sadece şuradakine bastığınız zaman bu kadar basit arkadaşlar. İcah ile ve yay gayet güzel. İcah ile çelik. Anlaya bakalım. Namlımız gayet güzel. Kompasatörlü. Buralarında gözüküyorsa. Kompasatörlü. Her zaman ilk taktığınız ilk çıkarttığınızı en son takarsınız. Takarken. Basın. Şimdi goruskisi silahları olanlar bilir, goruskisi silahlarda aynı bunun gibi buraya çevirirsiniz, bunu çıkartır, ondan sonra üst kapak sökülür. Bu da onun gibi, sadece çıkartmıyorsunuz, aşağı doğru çevirdiğiniz zaman zaten üst kapak düşüyor. Ondan sonra ileri sürdüğün zaman çıkıyor. Temizliğini, şeyini, her şeyini yapıyorsun. Gayet güzel, hoşuma gitti. Bunlar silahların içine çıkanlar. Bir tane de biz aldık şarjör. Aynısından. Silahımız 17 artı bir. Çelik. ikisi de. ikisi de tisleşin. Yedek de tisleşin. Kendisinin de tisleşin zaten. Bu şekilde. Biz ee, bu kemer üstü kılıflar benim hoşuma gitmiyor. Herkesin sevgi tercihi farklıdır. Kılıf gerçekten ve, hakikaten de güzel bir kılıf ama ben bu şekilde dışarıda kovboy gibi sevmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde pantolon içi kılıf aldım. Bunu kendi imkandan hazırla. Taktığınız zaman silah fazla belli olmuyor. Çok dikkatli bakarsanız kabzası gözüküyor. Sadece şu kısmı gözüküyor. Ufak bir yere. Tabii biraz ben detaycı olduğum için böyle ufak ayrıntıları çok severim. Şarjör kılıfı aldım. Yani o her şey tam olsun diye uğraşırım. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Kılıf nasıl bir şey? Kılıfı şu şekilde takıyoruz. Taktığımız zaman Şekilde fazla gözükmez bir şey. O yüzden pantolon içi daha iyi. Silahta tanıtacağımız şeyler bu kadar. İzlediğiniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.